Khan Akademi'nin büyük bir fark yarattığını görüyorum. Özellikle de bilgiye aç olan ve sınıfta bir konuyu anlamadıkları için zorlanan, zorlandıkça kaybolan, utanan ve saklanmaya çalışan öğrencilerdeki değişimi daha iyi görüyoruz. Bu öğrenciler artık sadece kendi bilgisayarlarının başına geçip istedikleri gibi kendi hızlarında öğrenebiliyorlar. Bazı öğrenciler seviyelerinin sınıf arkadaşlarına göre ne durumda olduğunun farkındalar. Diğerlerine göre daha hızlı anladıklarını ya da yavaş olduklarını çok da fazla belli etmek istemiyorlar. Soru sormaktan korkan çocuklar kendilerini güvende hissetmek isterler. Sınıfın ortalamasına göre öğretmek ortalama bir iyilik sağlar ve böyle yaparsanız sınıfın geri kalanına ulaşamamış olursunuz. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olmalı. Khan Akademi'nin sunduğu bir raporlama aracı muhteşem bir şey. Anında ulaşıp, anında geri bildirim alabiliyorlar. Öğrencilerin seviyelerini hızlı bir şekilde görebiliyor, takıldıkları yerler hakkında detaylara ulaşabiliyoruz. Sınıfta hangi öğrencinin yardımına koşmam gerektiğini ve hangi konularda yardıma ihtiyaçları olduğunu görebiliyorum. Bir şeyin neden öyle olduğunu anladıkları ve kendilerini öğretmen gibi hissettikleri o anlara bayılıyorlar. Öğrencilerim kendilerine ait verileri kullanarak kendilerine haftalık hedefler koyuyorlar. Kendi Inceliyor. Grafikler yardımıyla gelişimlerini görsel olarak takip edebiliyorlar. Geleneksel matematik derslerinde bir üniteden diğerine geçersiniz ve kitaplar biter. Ama öğrenciler ne öğrendiklerini tam olarak göremezler. Khan Academy sayesinde görebiliyorlar ve her şey gerçeklik kazanıyor. İşte o anda öğrencilerim adına heyecanlandım. Bu her ne kadar bir araç olsa da öğrencilerime kendi öğrenimlerinden sorumlu olmayı öğretecekti. Eksiklerinin farkında olacak ve daha çok çabalayacaklardı. Çocuklar buna bayılıyorlar. Çünkü onları içine çekiyor. Ben de öğrencilerim buna bayılıyor diye bayılıyorum. Öğrencilerin matematik konusundaki heyecanlarını evlerine de taşıdıklarında aileler buna şahit oluyorlar. Çocuklarını matematik hakkında konuşurken, yeni öğrendikleri bir şeyi bilgisayarda gösterirken buluyorlar. Aileler tabii ki de çocuklarını herkesten daha iyi tanıyorlar. Çocuklarıyla çalışırken onlar da bir kan akademi problemiyle karşılaşabilir ve kendi hayatlarından bir şeyler bulabilirler. Bu anlamda öğrencilerin geçmişte öğrendikleriyle yeni kavramlar arasında ilişki kurmama yardımcı oluyorlar. İşte bu yüzden tüm ailelere çocuklarıyla birlikte evde Khan Akademiyi kullanmalarını öneriyorum. 21 yıllık öğretmenlik hayatımda her zaman öğrenciler için matematiğin ya en sevilen ya da en nefret edilen ders olduğunu gördüm. Sınıfımdaki 27 öğrencinin gün içinde ben bu matematiği seviyorum dediklerini duyuyorum.